Daha önce kimyacıların ne gibi işler uğraştıklarını hiç merak etmiş miydiniz? Bu bölümde kimya alanında çalışan kişilerden meslek hikayelerini bizimle paylaşmalarını istedik. Birçok farklı sektörde çalışan, kimyanın değişik alanlarında kariyer yapmış kişilerle konuştuk. Listede kimler mi var? Mesela adli tıpta çalışan biriyle görüştük. Aslında adli tıp analitik kimya ile oldukça yakından ilişkili. Ya da, örneğin, bilimsel illüstrasyonla uğraşan biriyle ve hatta tıp alanında biriyle de görüştük. Tahmin edersiniz ki, tıp okumak istiyorsanız ya da tıpla ilgili bir işle uğraşmak istiyorsanız, epey kimya dersi almanız gerekir. Röportaj yaptıklarımız arasında bunlardan başka, endüstri alanında araştırmacı olarak çalışarak yeni ürünler ortaya çıkaran biri de var. Ve bir de bilgisayar programcısı olarak çalışan biri var. Hatta ne tesadüftür ki kendisi Kan Akademide çalışıyor. Bunlara ek olarak kimya ile alakalı işleri olan daha birçok kişiyle röportaj yaptık. Fakat bu kişilerin kariyerleriyle ilgili resimleri bulmak biraz zor oldu. Yine de hepsinin çok güzel ve enteresan işleri olduğunu bilmenizi istiyoruz. Şimdilik sadece bu mesleklerin isimlerini yazsak yeterli olacak. Mesela patent hukuku ile ilgili çalışanlar ya da Medya sektöründe çalışıp bilim üzerine programlar hazırlayıp sunanlar da listemize yer alıyor. Bir mühendisle de röportaj yaptık. Her ne kadar bölümü kimya olmasa da lisans eğitiminde kimya dersleri almış ve çalışmaya başladığında kendisini bu kimya bilgilerini fazlasıyla kullanırken bulmuş. Başka bir röportajda ise bir epidemiyoloji uzmanıyla tanışacaksınız. Evet bu kelime biraz zor yazılıyor. E P de -mi -yo -lo yani salgın hastalıklarla uğraşan biri. İsminden de anlaşılacağı gibi bu da oldukça ilgi çekici bir meslek dalı. Bunların dışında kimya ile ilgili daha birçok meslek grubu da mevcut. Aslına bakarsanız biz de röportajlarımıza daha fazlasını eklemeyi düşünüyoruz. Bu nedenle ara sıra bu bölümü kontrol ederek yeni eklenmiş olanlara da göz atmayı unutmayın. Bu röportajlarda göreceksiniz ki bu kişilerin hepsi farklı mesleklere sahip olmalarına rağmen hepsi de özünde kimya ile uğraşıyorlar. Demek ki üniversiteyi bitirdikten sonra kimyayı iş hayatınızda pek çok farklı alanda kullanmanız aslında mümkün olabilir. Umarım bu röportajları ilgi çekici bulursunuz ve bunlar ileride size kendi kariyerinizde neler yapabileceğinize dair fikir edinmenize de yardımcı olur.